Herkese merhaba ben Tolga Özbek dün gece Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye F-16 satışının kısıtlanması için çok önemli bir kanun tasarısı sunulmuştu ne yazık ki bu kanun tasarısı 244 evet 179 hayır oyla geçmiş durumda peki bu kanun tasarısı neyi ifade ediyor gerçekten Amerika Türkiye'ye F-16 satmayacak mı veya hangi koşullarda satış yapacak bu videoda bunu irdelemeye çalışacağız. Ve bir önemli konuda çok fazla tabi F-16'nın gölgesinde kaldı bu kanun tasarısı içerisinde. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ikinci Karabağ Savaşı konusunda da bazı atıflar var. İddia Amerika tarafından şu yöndeki Azerbaycan savaş suçu işledi. Baykar TB2'lerde Amerikan teknolojileri var. Bunlar araştırılsın ve tabi ki bir yandan da odak noktası Amerika'nın Baykar'a doğru dönüyor. Baykar son dönemlerde çok fazla ülkeye TB2 ihraç başarısı gösterdi. Amerika'nın iddiası şu ki bu durum farklı farklı bölgelerdeki güç dengelerini bozmaya başladı. Bu konuyu da araştıralım diyor. Evet bu videomuzda bu son gelişmelere birlikte bakıyoruz. Şimdi bu kanun teklifinde işin özü F-16 konusu için diyor ki Türkiye... Bu F-16'ları biz satarız ama bir kısıtlama koyuyoruz ve Türkiye bir garanti verecek. Bu garantide Yunan hava sahasını, bu satılan F-16'lar e, Yunan hava sahasını ihlal etmeyecek. Ama Yunan hava sahası deyince o kadar artık bir karmaşık duruma geliyor ki, normalde iki ülke arasında, daha doğrusu Türkiye'nin kabul ettiği 6 mil. Yunanistan bunu 10 mile çıkartmak istiyor. Yani 10 mile çıkardığı zaman Tabiri caizse biz Ege kıyılarında ayağımızı denize bile sokamaz duruma e, gelmek durumundayız. Ve bu durumda da Türkiye kabul etmiyor. Ve Türkiye bunu casus belli olarak maddeyi koyarak bu diyor bir savaş ilanıdır. Gerekli cevabı alırsın diyor Türkiye. Şimdi Amerika'da çok yoğun Ermeni ve Rum lobileri var. Ve bu lobiler çalışarak bu kanun tasarısını bu şekilde hazırlıyorlar. Uzun yıllardır da Türkiye nin bu lobilere karşı en büyük denge unsuru Musevi lobisi ağırlıklı olarak işte İsrailli olan iyi ilişkiler ama tabii ilişkiler bozuldukça Musevi lobisi de Yahudi lobisi de diğer bu Rum ve Ermeni lobilerinin yanında durunca bu Türk kanun teklifleri malum buralara kadar geliyor. Tabii Türkiye de soruyor işte biz en son NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın girmesindeki hani vetomuzu kaldırabiliriz. Ne yapıyoruz? Biz bunları konuşmuştuk. Hatta Biden Son NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti. Bu F-16 konusunda e, gerekenin yapılacağını söylemişti ama niye bu aşamaya geldik sorusu da böyle kamuoyunun aklında e, dönen soruların başında geliyor. Şimdi öncelikli olarak bu Yunanistan'ın 10 mil hikayesinden başlarsa eski diplomat Sinan Ülge'nin e, bununla ilgili çok önemli bir yorumu var. Acaba Yunanistan'ın 10 mil uygulaması Amerika tarafından Türkiye'ye zorlama uygulatıyor sorusu Ortaya atıldığı zaman eski diplomat Sinan Ülgen temsilciler meclisi kararını yorumlarken bilinmesinde fayda var. ABD hükümetini Yunanistan'ın hava sahasını ihlallerine dair bir yorumda bulunamayacağını daha önce de ilan etmiş durumda. Bu resmi tutum. Üstelik adaların üstünde 10 mil uygulamasının tutarsızlığına daha önceden dikkat çekilmişti. Yani bunu eski diplomat olan Sinan Ülgen yasa tasarısındaki dengesizliğe dikkat çekiyor ve bu açıdan bu yasa tasarısında bunun tutarlı olmayacağını ifade ediyor. Peki diğer konularla ilgili diğer uzmanlar neler söylüyor? Uluslararası ilişkiler Uzmanı Yunus Emre Erdoğan ise bu süreçte şuna çekiyor, dikkat çekiyor. Bu kabul edilen yasa önerileri henüz bir yasa yani bir kesinlik yok. Öncelikle bu kabul edilen yasa önerileri National Defense Authorization Act adında bir güvenlik bütçe yasasına eklenen değişiklik önergeleri. Hem senato hem temsilciler meclisi kendi bütçe önerisini oluşturacak ve kabul edecek iki yasa farklı hükümler içerebilir. Sonrasında iki meclisin kabul ettiği yasa metinleri ortak bir kurulan komitede değerlendirilecek, Beyaz da yasa konusunda isteklerini bu komiteye bildirecek, ...yasa metnindeki değişiklikler yapılacak ve ortak bir metin sağlanacak. İşte bu süreçte hem Senato hem Temsilciler Meclisi hem Beyaz Saray... ...kendi versiyonlarını ileri sürecek ve bazı maddeler değiştirilsin diyecek. Başkan Biden, hükümeti ve Senato isterse... ...Temsilciler Meclisi'nin Bayraktar ve F-16 maddesini bu süreçte değiştirebilir. Bu komiteden çıkacak ortak metin ise tekrardan hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ne gelecek... İki meclisin de onayı sonucunda Biden'ın önüne gidecek. Biden imzalarsa yasalaşacak. Veto ederse iki mecliste 2 bölü 3 oranında kabul edilmesi gerekecek. Bu nedenle bugün kabul edilen yasa önerisi sadece temsilciler meclisinin ortak komiteyle getireceği metnin bir parçası henüz ne yasa ne de senatodan doğrudan önüne gelebilecek bir metin. Biden ve senato bastırırsa bu öneri değiştirilir. Özellikle senatoda Lindsey Graham gibi satışa destek veren isimler bu F-16 satış koşullarında değişiklik sağlayabilir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yapılan görüşme bu nedenle çok önemliydi. Lindsey Graham bu yasa yapım kulislerini çok iyi bilen bir isim desteği de kritik. Yani görüyorsunuz bu konuyla ilgili epey bir değişiklik söz konusu olabilir ama sürecin Türkiye tarafından çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi Diplomasinin kurallarına göre bunun e, e, takip edilmesi bu yönde bir karar alınması çok çok önemli bir durum. Peki gelelim tabii bu e, işin gölgesinde kalan Baykar durumuna. Malum Karabağ, 2. Karabağ Savaşı'nda e, Azerbaycan'ın en önemli vurucu kuvvetlerinin başında TV2 geliyordu. TV2'lerde de Kanadalı Westcam imalatı MX-15 kamera ve lazer işaretleme sistemleri vardır. Şimdi Kanada ile Türkiye arasında bu bir problem oldu. Hatta Kanada ambargo koydu bu olaylar sonrasında. Arkasından e, tabi olayın bir başka boyutu da aslında bu Kanadalı Westcam şirketinin sahibi L3 Harris adlı bir Amerikan şirketi. Ve burada konu Amerika'ya doğru bağlanıyor. Şimdi bu tür İHA sistemleri savaşlarda giderek daha fazla rol oynayıp tabiri caizse oyun değiştiren bir hale geldikçe işte bunu en son Ukrayna'da görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri kendi kontrol etmek istiyor bu pazarı ve bu da diyor ki Türkiye'ye bu Amerikanın iddiası uluslararası dengeleri bozuyor diyor Türkiye'ye. Bu nasıl bir yol izleyecek? Şimdi bir taraftan da mesela TB2'nin ihracat sayısı ben artık ipin ucunu kaçırdım. En son yaptığım haberde 20 ülke olmuştu. 20 ülkeden çok ciddi bir rakam Baykar açısından. Türkiye açısından yani Türkiye bir artık bir İHA diplomasisi yapıyor. Bu nasıl engellenir? ileride bu farklı bir boyuta gider mi? Çünkü mesela Libya operasyonlarında Türkiye'nin üzerine bir e, suç atılmıştı. Nedir bu suç? İşte insansız drone sistemleri yapay zekayla vuruyor. Hayır tetikte bir insan var olduğunu söylüyor Türkiye buna karşılık. Ve buradan böyle bir başımıza e, insan hakları problemi sarılmaya başlanıyor. Bu işlerin gerçekten partisi şusu busu yok. Türkiye Cumhuriyeti olarak herkesin bu... İddialar karşısında çok sert durması ve çözümlerin hani bunun neyin doğru olduğunu çok iyi anlatması gerekiyor. Aksi halde bu konu önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye'nin başını ağrıtacak gibi. İşte biliyorsunuz S-400 hava savunma sisteminin Türkiye tarafından alınması, F-35'ten çıkartılmamız, sonrasında ara uçak ihtiyacının F-16 ile karşılaşılması... İçeride kalan çok ciddi miktarda Türkiye Cumhuriyeti'nin parası var F-35 programı için. Bunları derken hani bu mevcut elimizde neredeyse 30 küsür yıldır kullandığımız F-16'ların yeni modellerini bile alamaz duruma gelmiş durumda. Bir taraftan da işte Yunan Hava Kuvvetleri'ne Fransız Rafale 4.5. nesil uçakların satışı. Sonrasında F-35 sözü verilmesi ve F-35 konusundaki girişimlerin de bürokratik olarak devam etmesi... Türkiye açısından tabi güç dengelerini değiştirecek bir durum. Sonuçta e, bu kadar da karamsarlığa gerek yok. Hiçbir şeyin e, çözümsüzlüğü yok. Gidersiniz başka kaynaktan başka bir şey alırsınız. E, Avrupa'ya dönersiniz. E, i̇şte ne bileyim Eurofighter olur. Gerekirse başka başka kaynaklara dönülür ama şunu unutmayın. Şu süreçler zorlu geçecek. Benim inancım bu yönde. Her zaman da söylüyorum. Türkiye milli muharip uçak projesine gereken önemi odaklanmayı verdiği sürece bir alternatif oluşturuyor. Nasıl? Amerika zamanında Türkiye MQ-9 e, tipi İHA sistemlerini istedi. Amerika satmadı. Bugün Türkiye'de İHA'da önemli bir güce sahip. Eğer bunları aşabilirsek ama gerçekten bunları aşmak sadece parayla da değil, çok büyük teknolojik atılımlar gerekiyor. Nedir? işte motor konusunda sıkıntılarımız var. Stealth nasıl yapacağız? Bugünler gerçekten önemli sıkıntılar. Bunları aşabilirsek Türkiye kendi alternatifini masaya koyacak ama biraz önce dediğim gibi bu ara süreçler epey sıkıntılı geçecek gibi. Bakalım buraya nasıl bir yol izlenecek. Ben de merakla bekliyorum. Evet bugün e, dün Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde atılan adımla ilgili gelişmeleri ifade etmeye çalıştım. Sonuçta Türkiye'nin yurt dışında yaşayan Türk insanlarımızın e, bir kendi Türk diasporasını her alanda oluşturmaları ve ses çıkarmaları gerekiyor. Görüyorsunuz işte Ermenistan Rum lobileri Amerika'da neler ortaya atıyorlar, nasıl Türkiye'yi sıkıştırıyorlar. Fakat biz bunu yurt dışındaki Türk insanları işte ocu, sucu, bu, bucu işte bir taraftan bu videoyu çekerken bugün 15 Temmuz yurt dışında çok fazla FETÖ için gitmiş kişiler, kaçmış kişiler var. İşte onlar da Türkiye aleyhine çalışıyorlar. Bunlar da gerçekten diplomasi ve adımlar açısından Türkiye'yi sıkıştıran konular. Dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım e, neler olduğu konusunda bir soru işaretlerini bir nebzede olsun gidermişimdir diye düşünüyorum. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz tolgaözbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sorularınızı yorum olarak yazın. Aynı zamanda da katıl tuşuyla da bize destek verebilirseniz çok memnun oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.